Hepinize selamlar, ben Bilal. Bugün sizlerle beraber Volvanart'ta nasıl FPS artıdır onu göstereceğim. Hemen videomuza geçelim. İlkten oyun içindeki ayarları gösteriyorum. Ayarlara geliyoruz. Ayarlar. Buradan görüntü genele geliyoruz. Burada ilk yapmamız gereken, burada FPS kısıtlı ayarlarının hepsini kapalı yapıyoruz. Burada zaten direkt bir FPS artısı olacak gördüğünüz gibi. Ondan sonra grafik kalitesine giriyoruz. Burada ilk başta hepsi yüksektir ve bunların hepsini en düşüğe çıkıyoruz. Bunlar zaten hiçbir türlü ellemeyin. Bunu hiçbir yapıyoruz bu dörtte kalabilir ve bunların hepsini de kapatıyoruz. Bunu yaptığımızda zaten direkt sol altta gördüğünüz gibi FPS'imiz baya bir artıyor. <gülüyor> şu an oyun içindeki yapacağınız başka ayarlar yok. Direkt masa üstüne gidelim oradaki ayarları göstereyim size. Evet şu an masa üstüne geldim. Burada ilk yapmamız gereken Volantı kapatmadan görev yönetimini açıyoruz ve buradan burayı hemen geliyoruz ve ayrıntıları gidiyoruz. Saat tıklıyoruz öncelik adaranın hepsini yüksek yapıyoruz gördüğünüz gibi benim yaptığım gibi öncelik kadar yüksek diyoruz ondan sonra burada 64 olanı bir damla tıklıyoruz ve benzeşmeyi ağırlayıyoruz burada böyle hepsi seçilirken biz buradan sıfırın tikini kaldırıyoruz tamam diyoruz ondan sonra bir de ekran kartı için sağ tıklıyoruz görüntü ayarları yine aşağıya giriyoruz Grafik ayarları diyoruz ve burada bu, bunu böyle bekletiyoruz. Ondan sonra bilgisayar giriyoruz. Sizde hangisinde Valorant katilisi oraya geliyoruz. Ve daha sonra Riot Games, ee, Valorant console Live ve buraya geldikten sonra şöyle artı, bunu <gülüyor> evet, ve gördüğünüz gibi iki tane şey geliyor. Şunları şöyle yapıyorum. İlkten buna geliyoruz sağ tıkla özellikler bunun buradaki konumunu alıyoruz Buraya göz atlıyoruz Buraya yapıştırıyoruz ekle diyoruz Geçip bekliyoruz o zaman Gördüğünüz gibi buraya geldi Sonra bunu da seçiyoruz özellikler diyoruz ve Bunu da alıyoruz Niye alamadık Yok, Şöyle seçip alıyoruz ve buraya yine göz atlıyoruz <gülüyor> Buraya yapıştırıyoruz ekledik gördüğünüz gibi ikisi de buraya geldi o zaman burayla işimiz yok buraya geldikten sonra gördüğünüz gibi burada iki tane şeyimiz var buraya giriyoruz seçenekler diyoruz ve yüksek performans diyoruz ve ekran kartımızın en iyi performansını buraya vermesini istiyoruz da aynısını diyoruz <gülüyor> böyle yapıyoruz ve cidden biz bunları yaptıktan sonra oyun daha akıcı ve hatta FPS şu an gelsin hem daha akıcı olacak ve daha iyi FPS almanızı sağlayacak yani Eee bugünkü videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz alttan abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.